Merhabalar bu videoda 14 Nisan tarihinde meydana gelecek olan özel bir etkileşimden bahsedeceğim biliyorsunuz geçtiğimiz tarihte ee... Güneş-Jüpiter kavuşumu yaşadık ve tutulma sürecine doğru ilerleyen bir dönemdeyiz. Oldukça yoğun enerjiler, yoğun etkiler altındayız ve bu değişimi yavaş yavaş aslında hissetmeye başlıyoruz. Nisan ve Mayıs ayları tutulma ayları olduğu için enerjilerin kadersel anlamda çok hızlı bir şekilde değişeceğinden zaten bahsetmiştik. 20 Nisan Güneş tutulmasını daha evvel çektim, paylaştım. Dileyenler o videoyu da dinleyebilirler. Aynı zamanda... Kanala abone olursanız, arkadaşlarınızla paylaşır, beğenir, yorum yaparsanız mutlu olurum. Beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Kanala destek olmak isteyenler katıl veya teşekkür butonunu kullanabilirler dedikten sonra hemen 14 Nisan'da meydana gelecek olan etkileşimden bahsetmek istiyorum. Öncelikle 14 Nisan saat 20.30 civarında Satürn ve Ay düğümleri arasında çok güzel bir açı oluşacak arkadaşlar. E, bu açının e, aslında mahiyeti, önemi oldukça enteresan. Çünkü Satürn, e, Fomal Halt sabit yıldızıyla kavuşumda. Geçtiğimiz süreçte de, terazi dolunayıyla başlayan süreçte de aslında bu yıldızın etkilerinden biraz bahsetmiştim. E, her ne kadar Satürn balığın e, zorlayıcı tesirlerini yaşıyor olsak da, bir taraftan da aslında kraliyet yıldızlarının Satürn'e kombinasyonu, kalıcı başarılar, kalıcı hak edişler, kalıcı mükafatlar, veya kalıcı yenilgileri de beraberinde getiriyor. E, Kraliyet yıldızları haritalarda e, aslında büyük başarı, tanınma, şöhret bir şekilde farkını ortaya koyma gibi verileri ortaya çıkarır. Ancak bununla beraber tabii ki ilkeler oldukça önemlidir, değer yargıları oldukça önemlidir. Bugüne kadarki değerler, bugüne kadarki döngülere gösterilen saygılar, 14 yıllık sürecin belki de mükafatları, ödülleri veya yenilgileri gözden geçirilecektir. Yani tam anlamıyla bir hesaplaşma sürecinden bahsedebiliriz. O yüzden olumlu veya olumsuz şekilde yormak oldukça e, zor olur. E, burada özellikle e, kalıcı hak edişlerin aktif bir şekilde çalıştığını söyleyebilmek mümkün. Satürn ve ay düğümleri arasındaki bu açıyı toparlayacak olursak aslında güney ay düğüm yönünden yani geçmişten getirdiğimiz yeteneklerimiz donanımlarımız, e, bununla beraber becerilerimiz veya bu zamana kadar yapıp ettiklerimiz ve bunun sonucunda elde etmemiz gereken e, karşılık gibi temalarda e, kuzey ay düğümü yönüne doğru yani gitmemiz gereken noktaya doğru bir adım atarsak e, bize gösterilen yola dair e, aksiyonda bulunur ve harekete geçersek Satürn burada bu durumun kalıcı olacağını ifade ediyor. Yani kalıcı bir şekilde şu an atmış olduğumuz adım, tabii ki bu bir günde olacak bir şey değil arkadaşlar. Bugünden yarına değil. Dediğim gibi geçmişten beri süre gelen, belki doğuştan getirdiğimiz yeteneklerimiz, belki bugüne kadar çalışıp çabaladığımız, üzerine düşündüğümüz, emek verdiğimiz ancak bir türlü karşılığını alamadığımızı düşündüğümüz konularda, Kalıcı başarı getirecektir arkadaşlar. Şimdi biraz e, tabi Satürn'ün özellikle Fomalhaut sabit yıldızıyla kavuşumu e, bu durumu biraz daha enteresan hale getiriyor. Biraz e, bu sabit yıldızdan bahsetmek istiyorum sizlere. Öncelikle e, güneyin gözcüsü olarak kabul edilen e, Fomalhaut sabit yıldızı e, balığın ağzı ve cenneti açılan kapı olarak da aslında görüyoruz. E, sembolize edilmekte kraliyet yıldızlarından e, bir diğeri özellikle Fomalhaut, Antares, Regulus ve Aldebaran'dan e, bir tanesi bu diğer e, sabit yıldızlarda karşı akslarda doğunun, batının, güneyin ve kuzeyin gözcüsü olarak yerleşmiş vaziyetteler. E, Tabi Fomalat özellikle balık takım yıldızında bulunduğu için e, balık sembolizmasıyla ilişkilendirilir. Aynı zamanda Hazreti İsa ve Cebrail ile de ilişkilendirilir. Burada biraz daha dini, biraz daha mistik bir yıldızdan bahsediyoruz haliyle bakıldığında. Tam karşısındaki Regulus, soylu bir aileyi, dünyevi anlamda başarıyı ve şansı, zenginliği sembolize ederken, Fomalhaut biraz daha bu işin manevi boyutunu, uhrevi boyutunu sembolize ediyor. Hem dini olarak bir takım yapılarla ilişkilendirilmesi hem de mistik bir takım durumların, şans ve mistik güçlerin aslında aktive ettiği durumların ortaya çıkardığı detayları ifade etmektedir. Bu nedenle aslında burada Satürn'ün bu noktaya gelmesiyle beraber soyut anlamdaki bir durumun belki de biraz daha somutlaştırılması, biraz daha netleştirilmesi veya dünyevi anlamda bir yer kazanması gibi bir temadan da bahsedebiliriz. Yani zaten Satürn'ün balık burcu geçişiyle beraber özellikle biliyorsunuz son yıllarda ruhsal meselelere duyulan ilgi çok artmaya başladı. Bunu iyi niyetle, art niyetle, farklı niyetlerle yapan birçok artık mekanizma var. Eskiden bizler belki bu yayınlara ilk başladığımız sıralarda birçok insanın tepki gösterdiği astroloji bile Artık çok daha matematiksel bir hale gelip insanların nazarındaki bakıştan bahsediyorum arkadaşlar. Zaten öyleydi ama e, şimdi çok daha soyut bir e, düzlemde e, ilerlediğimiz ve bunun oldukça olağan karşılandığı birçok insan tarafından da kabul gördüğü bir dönemdeyiz. E, ve tabii ki buraya Satürn'ün yani balık burcuna Satürn'ün gelişiyle beraber Dinin e, bilhassa güney aydınlığı balık burcu olan ülkemiz açısından ve tabii ki dünya ve kolektif açısından yorumlayacak olursak dinin kullanıldığı, dini mağduriyetlerin kullanıldığı veyahut ruhsal anlamda insanların zaaflarının üzerine gidildiği durumlarda Satürn'ün bu noktaya gelmesi aslında burada gerçek niyet sahiplerinin e, kim olduğunu yavaş yavaş anlatmaya başlayacaktır. Yani e, bu durumu gerçekten e, herhangi bir şekilde yeteneği olacaktır olmadan herhangi bir şekilde gerçekten hizmet edebilecek pozisyonu olmadan salt çıkar amaçlı veya salt insanları yönlendirebilmek amaçlı insanların çok da ispat edemediği alanları belki de kontrol etmek amaçlı kullananlarda Satürnün bu geçişinden etkileneceklerdir ama aynı zamanda bu anlamda ciddi yetenekleri olanlar ve gerçek manada Samimi olanlarda bu e, transitten şanslı çıkacaklardır. Yani Satürn buraya girdikten sonra özellikle balık burcu temalarının yani 12. ev temalarının biraz daha karanlıkta kalan, biraz daha ispatlayamadığımız, anlatamadığımız ruhsal konular, psikolojik konular, travmalar, e, sezgisel meseleler, rüyalar, e, hapishaneler, e, bununla beraber e, kapalı alanlar ruhumuzla temas kurmuş olduğumuz inziva alanları gibi alanlara dair aslında gerçekliği gözler önüne serecektir. Zaten Satürn'ün balık burcu transitinde bahsettim ama şu anki bu transitle beraber de aslında bunun ilk adımları atılıyor. Özellikle ay düğümleri arasındaki bu bağlantıya baktığım zaman birçok ciddi ilişkinin, ciddi evliliğin, ciddi ortaklığın da bu dönemde kurulabileceğini söyleyebiliriz. Kadersel anlamda planlanan, programlanan bağlantılar Satürn'ün bu geçişiyle beraber eğer ruhsal anlamda da gerçekten tarafların birbirine vermiş oldukları sözlerin zamanı gelmişse tam da Uygun şartları yakalayacaktır. Yani çok daha kutsal bağların, kutsal birlikteliklerin, ortaklıkların yaşanabileceği dönemlerden de geçiyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Özellikle akrep boğa hattından ay düğümleri çıkmadan evvel e, bu anlamda mükafatını da verecek. Yani geçtiğimiz bir buçuk yılın mükafatını verecek. Evet satürn balık burcunda bizleri zorlayacak ama bu sabit yıldızın üstü üzerinden geçerken de ilahi hak edişlerimizi toplamaya başlayacağız. Bunu da e, bilmekte fayda olacaktır arkadaşlar özellikle haritalarınızda akrep boğa aksında geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca Hangi alanlarda kadersel sınavlar verdiniz? Hangi alanlarda ipler elinizden çıktı ve kontrolü kaybettiniz? Ee, yokuş aşağı inmeye başladınız. Şimdi burayı durdurma zamanı. Gerçek hak edişlerin karşılığını alma zamanı. Tabii ki bunun detaylarını sürecin sonunda gözlemleyebilme şansımız olacaktır ama hepimiz bu yolculukta bu tekamül yolculuğunda iyi ve kötü ayırdı yapmadan aslında kendi yapıp ettiklerimiz ve bize biçilenler doğrultusunda ilerliyoruz. O yüzden her ne olursa sonuç itibariyle büyük resimde iyidir, iyi olacaktır. Bu nazarla bakmak bizim işimizi yükümüzü daha da hafifletecek. Çünkü gerçekten enteresan bir yıldan geçiyoruz. Artık önümüzdeki süreçlerde oldukça enteresan olmaya devam edecek arkadaşlar. Evet, bu güne dair kısa bir aktarım yapmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi burçlara ilişkin yorumları paylaşmayacağım. Bu Biliyorsunuz geçtiğimiz süreçte yaşanan durumlardan dolayı aylık ve haftalık yorumları da ara ara ihmal ettiğim oldu ama kişisel anlamda danışmanlıklara devam ediyorum yine beni instagram hesabından takip edebilirsiniz oralarda da aktif olmaya çalışıyorum. Abone olursanız, yorum yapar, beğenir, paylaşırsanız mutlu olurum. Danışmanlık için Instagram, opikusasölece hesabı veya opikusasölece.gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Umarım güzel ve kalıcı şanslar, mükafatlar sizlerle olur. E, bu dönemde böyle enteresan kadersel süreçler yaşarsanız, yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sevgiler, hoşçakalın.